Eğer bir şey ücretsizse, ürün Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin, ben Osman Tufan. Bu videomuzda sizlere son dönemde çok büyük bir problem haline gelen bu WhatsApp'ın verilerimizi hangi verilerimizi aldığını, verilerimizi niye aldığını ve neden kullanmak istediği konusunda Osman'la bilgi vermek istedik. Sindim ya. O kadar. Elimin tersiyle geçtim. Telegrama geçtim. Zaten telegrama bir geçtim yalnız. Baktım annemle babam bile katılmış dedim. Sizin nereden haberiniz oldu? <gülüyor> Whatsapp'ın düşmanı. Benimle dostumdur. Ben şöyle başlamak istiyorum. Başla. Ey Whatsapp. Sen kimsin ya? <gülüyor> sen kimsin? Avrupa'ya gelince yok. Bize gelince var. Ben buna karşıyım işte. Ben de buna karşı. İşte buna karşı. Ben de buna karşıyım ve dünden beri şimdi bazı arkadaşlar şöyle bir şeyler diyorlar. Baktım. Ya diyor Amerika senin verini ne yapsın? Yok benim konuşmalarımı alıp dambe mi <gülüyor> yapacak bilmem ne. Arkadaşım ben onu da değil. Yani tam diğerleri de alıyor verilerimizi. Şimdi diyorlar ki bazılarda işte Amerikalılar alıyor da Ruslar almıyor mu? Kardeşim Ruslar da alıyor ama Ruslar çift test standart uygulamıyor en azından. Evet herkes Amerika alıyor. Neyse sana da o. Evet. Whatsapp ne yapıyor? Avrupa'dakilerin verilerini almıyoruz. Tamam onlara geri çektik ama Türklere dayatmaya devam. Böyle bir susarsak o zaman, ya ne olacak kafasıyla gidersek, ya bizim verimi alsa ne olacak, şöyle mi olacak kafasıyla gidersek ileride başka dayatmalar da yaparlar. Ben işte buna karşı. O yüzden ben de sildim Whatsapp'ı ya. Sildim attım. Komple. Sildim ya. O kadar. Elimi tersiyle geçtim. Telegram'a geçtim. Zaten telegram'a bir geçtim yalnız. Hani onda Mesajları açık ya. ya. O katıldı, o katıldı, o katıldı, o katıldı, o katıldı Vallahi böyle bir kavimler göçü gibi katılmış ya Baktım annemle babam bile katılmış dedim sizin nereden haberiniz oldu? <gülüyor> Onlar da biri bir video atmış Oradan indirmiş babam açmış açmış bir şeyler yapmış dedim vayasını ya Şimdi belki şunu merak ediyorsunuz WhatsApp bizden hangi verileri alıyor? Daha doğrusu aslında birçok e, uygulama bizden veri alıyor arkadaşlar Şimdi onu ekranda da size ama WhatsApp'ın topladığı veriler şu Telefon numaramızı alıyor zaten. O zaten mecbur alıyor. Fiş. Fixo. ZEP'lerimizi alıyor, görüyor. Yani. Cihaz kimliğini görüyor. Konum bilgisini görüyor. Ee, yaklaşık ve tam olarak ikisini beraber görüyor. Satın alma geçmişimizi görüyor ve performans verilerimizi görüyor. Aslında burada şunu söylemekte fayda var. Şimdi kafa karıştıran şey şu biraz. WhatsApp bizim aslında en azından söylediği böyle Whatsapp'ın bu arada. Hani senin attığın fotoğrafı, efendim yazdığın metini görmüyor. Ya yani görmek istemiyor daha doğrusu. Ama görmek istese görür mü? Bence görür. Fakat burada konu Ağırı olan şu an. diyor işte uçtan önce şifreleme yapıyoruz. Ha, ama ama ya istese görür o hikaye onu geçeceksin bir kere. Buradaki konu şu arkadaşlar. Senin davranışlarından Whatsapp bir anlam çıkararak bunu pazarlıyor. Evet. Yani diyor ki mesela şimdi... Bunu hep, seçimlerde yaptılar işte en basit. Evet. Bu Amerika bu ne e, skandalıydı? Cambridge Analytica evet. skandalı. skandalında olan buydu zaten arkadaşlar. Trump'ın seçildiği seçimde yapıldı işte. Aynı. İşte mesela halkın neye eğilimi varsa mesela diyor ki bak bu halk buna eğilimli. İşte Cumhuriyetçilere biz, eğilimli. Yani. cumhuriyetçilerle ilgili haber yok. Biz yani. işte bu satın alımlardan sallıyorum işte bu işte girdiği sitelerden vesaireden vesaireden bunu çıkarttık o yüzden... Sen de tabii, tabii. Şimdi bu bağlamda açıklamalar yap. Şöyle algoritma senin mesela atıyorum siyasi kimliğinden tut da dini şeyine ne kadar algılayabilir. Neden? Bir şeyi beğeniyorsun mesela, bir ya şeyi istiyorsun, bir ona... şeyi okuyorsun, oradan senin... O çok basit bir şey zaten. Evet, Özellikle şey. sosyal medyayı faal kullanan birisi için yani girin böyle profiline bakın arkadaşlar zaten siyasi davranışlarından tutun da böyle hangi markalara yakın olduğuna kadar yani her şeyi anlarsınız, her şeyi Hani o konuda aşmışlar. Onu artık kimse bir şey mi Atıyorum şimdi Lego diyorsun. Salladım. Telefonu bir açıyorsun. Lego reklamları geliyor karşına. Evet, işte Hiç alakalı evet. olmamasına rağmen. İşte burada, buradaki sorun şu. Mesele burada. Tabi ticari olarak kullanmaya da karşı çıkıyoruz ama buradaki temel sorun şu. Manipülatif taraf aslında insanlar endişelidir. Çünkü Facebook bunu yaptı daha önce. Cambridge Analytica skandalında arkadaşlar biliyorsunuz. Facebook. Bizi, bir de yapan alan da yine Zuckerberg olunca için insanın güvenesi gelmiyor. Evet, evet, yani evet. Sallıyorum şimdi Apple böyle bir şey yapsa desek ya biz böyle bir araştırma için falan. Ama şey hani bugün de bir Metin Yayış'ın yayınlamaçlardı ya sabah. Yok işte bizim bunu yapmamızın sebebi aslında şuydu buydu falan filan. Evet, evet. Ama Zuckerberg olunca işin içinde i̇nsan hiç insan değil. ne şüphelenmez, evet, direk. <gülüyor> Şimdi bu verileri topluyor, onu söyleyecektim. Ne yapıyor? Şöyle düşünün, Facebook'ta siz küçük bir işletmeniz var, reklam vereceksiniz. Örneğin Facebook'ta reklam verirken size hangi bölgede, hangi konumda, hangi konularla ilgili olan insanların yaş aralığına kadar size bir veri sunuyor. İşte bu veriyi nereden alıyor Facebook arkadaşlar? Big Data. Big Data dediğimiz işte bu bir şeyi beğeniyorsun, beğenmiyorsa şimdi diyor ki WhatsApp, sen diyor bu kendi WhatsApp'taki verilerini Facebook'ta da paylaşarak diyor, o dataların daha iyi hale gelmesini sağlayacaksın diyor. Şimdi bu tabi ilk bakışta masumane görünse de az önce söylediğimiz gibi seçimlerde şurada burada manipülatif hareketler oluşturmak için kullanılma riski olduğu için ki bunu yaptı daha önce Facebook bu kadar infial oluştu. İnsanlar işte e, Telegram'a geçti, BIP'e geçti, farklı şeylere geçtiler. O yüzden böyle bir... Bu arada BIP de ondan oldu. az veri toplamıyor. <gülüyor> <Tabii ki gülüyor> o, işte. o tabloda göreceksiniz o tabloda. Ama yani. burada hani bizim amacımız şey değil. Hani WhatsApp veri topluyor. bir daha fazlasını topluyormuş. Bip'e geçeceğim ama WhatsApp'ta kalırım. Bu değil arkadaşlar. Burada hani bizim demek istediğimiz olay WhatsApp'ın biraz çift standart uygulaması. Avrupa'daki ülkelere yani. tamam sizin dediğiniz gibi olsun kardeşim. Türkiye'ye gelince, Türk vatandaşlarına gelince ki bugünkü gönderilen maille bile şeyden sonra ne olacak diyor ya kaç Şubat'ta o? 8 Şubat. 8 Peki şşş, en, en altta yazmışlar. Peki 8 Şubat'tan sonra ne olacak? Bunları kabul etmeyenler WhatsApp'ı kullanamayacak. Kullanmayız. Ki şu anda baya bir millet Tepkibaz. şey yaptı yani. Yok bir ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bence tepkide göstermeliyiz. Neden? Tabii ki abi yani ben hani bunu iyi. diyorum işte ya. Yani sen iyi belamı veriyorsun da iyi bizim her şeyimizi kullan. Evet. Her şeyimizin üzerinden faydalan. Ama Avrupa'dakileri kullanma. Avrupa'dakini kullanma. İşine gelen ülkelerde kullan. Yani, onlar, Çünkü 5. sınıfız onlar 1. sınıf. Onlar da şey yap. Avrupa'da feci e, kanunlar var ve çok ciddi cezası var. Yani Öyle öyle böyle değil. Bizde de var şimdi bu sosyal medya. Bunlar zaten mesela, daha temsilci zaten atamadılar. Yani. Son Atamasınlar ya bırak, bırak atamasınlar ya 5 gün falan kaldı Kapasın. ben sana söyleyeyim beş gün Instagram var hani Instagram'ı yerine de başka bir şey buluruz yani tamam. Zaten Facebook artık millet kullanmıyor Böyle şey için oyunlara giriş uygulaması falan olarak kullanıyor Aynen Kimlik evet. kartı gibi bir şey WhatsApp'ın yerine de al bir günde bak Telegram'a geçtik Ki geçenler genelde memnun Çok daha geniş özellikleri var Bu arada Telegram'ın gibi ilgileri yorulmuş Telegram Telegram demişken onu da söyleyelim Telegram'da arkadaşlar genel olarak Kişilere veriyor, değil mi abi? Evet evet. Uçtan, uça uçtan önce şifrelemeye var ama şöyle bir şey var telefonda onu söyle. Aynen gizli sohbet olarak açmanız lazım. Yoksa normal açtığınız zaman uçtan önce şifreleme yok. Ha yani uçtan önce şifreleme de ne bileyim çok mu önemli? Yani benim için açıkçası çok da önemli değil uçtan önce şifreleme. Şimdi benim özgür çetinle konuşmam birine lazım <gülüyor> ama sana olur yani. Fb yaşam değiliz, bir şey değiliz ne bileyim? Yani hiçbir şey yok. Yarın abi şu abileri görün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji şeyleri şeylerin değişimi oldu yani. yani. Ya bu da önemlidir kimileri için ama ne bileyim hani ben çok fazla takılmıyorum o yere. Ee, Onlar şimdi rehber alıyor. Bir de cihaz kimliği alıyor arkadaşlar ama Telegram'da konum yok. Konum bilgisi almadığı için evet. konum gönderme oluyor, yok. Bir tek o dezavantajı var. Onu da zaten bence düzeltebilirler şu anda. Maşallah, bir yalnız her şeyi topluyor, telefon numaraları da. Bir annemizin kızlık soyadını almıyor. O da mı zaten Türklerle var. Aynen alacak sonra da Bir çok şey yapıyormuş. Ama yalnız bir de bir pazar yeri mantığı var ya. Bir feed'i indirmiştim, bir giriyorsun böyle keşifet var, keşifet tıklayınca hani insanlar çıkması bekleniyor. ya. de ürünler çıkıyor. Şunda büyük ırsatmanın da büyük şey. Ya yani oradan yani bir tek işte Signal bir tek telefon numarası alıyor arkadaşlar ama genel itibariyle hani Telegram'a göre biraz daha şey signal böyle. Biraz basit galiba. Basit Mesela... ve biraz geliştirilmesi lazım. Ama uçtan önce şifreleme var bütün mesajlarında. Artı bu e, bir vakfın uygulaması arkadaşlar. Signal Vakı diye bir vakıf uygulaması. Dolayısıyla kimsenin değil. Hani internette şöyle bir şeyler vardı. Yok Elon maskın bu uygulama falan Elon Musk önerdi diye. Adam altı üstü bir signal kırılalım dedi. yani. Ben de öylesine dedi yani iyi niyetle de olabilir. Hani Tabii ben şunu düşünmedim ya yani, yani. hani e, reklam olarak düşünmedim arkadaşlar bunu açıklayacağız. Bazıları demişsin ben hani, reklamı yaptı falan da hiç sanmıyorum yani adam WhatsApp'a hani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla. WhatsApp'ın düşmanı benim de dostumdur demişsin. De dostum. Telegram'ı söylememesinin nedeni Rus menşei olmasıdır bence. Hani Ruslarda malum biliyorsunuz çok böyle e, güvenilir. E, şey Onlar yapıyorlar zaman yani. zaman evet özellikle hackerlık konusunda. Aynen Rus Çin bir Rusya iki zaten. Amerika üç. <gülüyor> Hatta bilmiyorum artık uygulama değişebilir belki. Bu üçünün arasında şey yapıyor. Yani arkadaşlar günün sonunda bu tarz uygulamalar biliyorsunuz çok klasik bir laf olacak belki ama hani eğer bir şey ücretsizse ülûmsüzsünüzdir. Ee, o yüzden verilerimizi bilgilerimizi say. Ama sadece... mesela birbir veri, topladığı verilerde fotoğraflar, videolar, ses kayıtları falan bunların olmasın bana absurd geldi açıkçası. Benim fotoğraf verimi niye topluyorsun ki? <gülüyor> Gerek var mı yani? Ne bileyim entelektör. Belki abi. bir şey için gerekiyordun ama bilmiyorum tabii ki yani. Onlar da aslında günün sonunda yani bir WhatsApp'a doğru gitmek istiyor. Yani şimdi buradaki bu anlık mesajlaşma uygulamanın hepsinin mantığı o zaten. Yani sana niye bedavizmet versin ki? Ama Sana niye bedavizmet <gülüyor> versin ki bu adam? Düşün Osman. Bedava, işte burada para kazanma mantığı şu bunlara şu anda yani. En azından Zuckerberg'in. Verilerini topluyorum. İşte tamam işte onu diyorum. Bunlara yani. bunu satamıyorum. Bari bunların verilerini satayım dedi. Eee Zükerberk kiminle dans ettiğini daha bilmiyor, evet, şimdi Türk Halkı'nın içinden de tamam mı, herkes şimdi teker teker Bence geri şey adım atacak yani. ama Facebook bak dedi dersin e, Atacak seve seve Çünkü 3-5 gün, gün sonra bu temsilci atamazsa zaten bir reklam kısıtlama cezası gelecek Onu yani. da atacak, bu kararından evet. da geri adım atacak Mecburen. zaten e, rekabet kurumu e, verilerin toplanmasını başlatmış. durdurmuş Evet. Bir soruşturma başlatmış ve verilerin toplanmasını durdurmuş e tabi rekabet konuğu bunu el sonuçta yani sen Avrupa'ya toplama Türkiye'den toplamaya devam edeceksin de bu iş öyle yürümez. Ya bu koyunu gideceksiniz ya bu diğerden gideceksiniz. Yok zaten öyle. ben birkaç yerde de yazdım bunu söyledim de devleti bu konuda bence bir şey yapması lazım. İşte biz yapalım tamam bireyler olarak biz yapalım ama devlet de bu konuda el atmalı. Şimdi şu an hayatıyor. çünkü böyle hani. Bir kişinin, iki kişinin hani Osman'ın özgürlüğün verisi Yok meselesi ya, değil mi? Yok ya, yani iki bu. kişi değil ya. Hayır, şunu demek istiyorum, herkes tepki gösteriyor. Eyvallah herkes ama göstermiş. toplumsal bir tepki devlet tarafından desteklenmesi lazım. Neden? Çünkü de hani ben çıkıp Facebooka tepkimi gösteriyorum, göstermeliyim ve devam edelim buna. Ama bir taraftan da devlet de gösterirse daha etkili oluruz diye düşünüyorum ben. Onu buna bırak da Zülçetin, sen hangi uygulamaya geçeceksin onu söyleriz. Ben Telegram kurdum yani, Epeydir, yani hiç kullanmamıştım ben Telegram hiç. kurdum, hiç kullanmamıştım evet, kurdum. Şimdilik orası duruyor ama Whatsapp'ı da hemen vazgeçecekmiş gibi görünmüyor öyle söyleyeyim. Evet, biraz bekleyelim bakalım 8 Şubat'ı bu. Telegram'a falan. biraz alıştı ama böyle gayet. Emojiler falan da çok güzel. Biraz ya, daha peki, böyle serbestsin. Buradaki sorun ama şey değil. Yani telegram... Karşımdaki insan sen eh, evet. Telegram'da bah, hepsi var. İşte onu demiyorum. Hani... Hepsi geldi. Bir sen yoktun sen de geldin. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben geldim artık herkes Telegram'a geçsin diyelim o zaman. <gülüyor> Evet videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ya şimdi adamları da sen şey altında zaten Telegram'a geçsin falan. istersen de istersen bipe geçsin yani arkadaşlar. Dedi diye bir uygulama varmış. Bedi ben varmış. de onu ilk defa duydum. Hatta bir tane neyin uygulaması vardı ya bizim bir yine kamu kurumunun bir uygulaması varmış. Şimdi o da hatta normal halkın Kulağına kullanımına da sunulacakmış da şimdi ismi aklıma gelmedi duymadım bir uygulamaydı yani o da. Ben Varmış yani bayağı mesajlaşma uygulaması. Ya var tabi de burada hepsi konuştuğumuz şey yani bunlar. Yani burada mesele benim geçmem Osman'ın geçmesi değil. Şimdi senin karşındaki muhatap olduğun insanların da orada olması gerekiyor ya bir şey Şu anda yani tele Telegram oldu. mesela en gördüğüm kadarıyla yani WhatsApp'tan sonra Telegram en çok kullanılan evet, Telegram. Telegram zaten kullanılıyordu. Aslında kullanan kullanıldı. bayağı geniş bir şey oldu. Evet evet. Ama şimdi hani WhatsApp böyle bir yamukluk yapınca sıra bak WhatsApp. Yamuk dedik ama yamuk sunar bir de. E ne oldu millet? Alternatif, alternatifde ilk sırada çıkan Whatsapp'da, bir signal zaten Elon Musk'ın şeyini neyse. Tamam canım Elon Musk, Musk olmasın kimsenin haberi yoktu ondan yani <gülüyor> Elon Musk dedi diye ben ilk bir defa yandan Ben de ilk defa duydum yani ben açık <gülüyor> Ben de ilk defa duydum, yani. hatta signal de buna şey yapmış, diş şey var ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elon Musk ile Hayır, signal kullanılıyor öyle, ama Öyle bakarsan <gülüyor> mesela öyle bir sürü vardır o taz hani anlıkta, var, var. binlerce vardır yani ama hani tam, bilin, hangisi bilinmiyor gibi, yani Hangisi güvenilir değil onlar tartışılır evet. Sonuç olarak arkadaşlar WhatsApp'ın hani bu kullanılmama nedeni şu anda yani bizim size WhatsApp'ı bırakın bir köşeye dememizin nedeni. Hani diğerlerinin çok masum olması vesaire değil. WhatsApp'ın yaptığı ayrımcılık. Evet. Bunu diyebiliriz. Ee, burada yoksa işte benim verimi almış. Özgür Çetin'in verisini almış. Yani Özgür Çetin'in verisini alsan olur, almasan olur. Benim verimi alsan olur, almasan olur ama hepimizin verisini alınca işte bir anlam ifade ediyor. O veriler bir anlam ifade etmeye başlıyor. O da bu pazarlama işine giriyor biraz da. Eğer ki bunu Avrupa'dakilere de yapacağız deseydi bu kadar sert tepki çekmezdi. Bunu da belirtmek lazım. Evet. Ama Avrupa vatandaşlarını muaf tutup ha, Türkiye yapmaya devam edeceğim. Türkler üzerinde bunu uygulayacağım. Bizi kova ülke yaparsa sonucuna da Katlamış. katlanır. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.